Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal Yayınları hazırladığı tyt geometri Geometry Soru Bankası kitabında benzerlik konusunun Ortak açılı üçgenler testinin çözümünü yapacağız Çözümlere başlayalım ABC bir üçgen verilmiş ve iki tane açı eşit verilmiş İki tane açı eşit verilince ortak açı var mı yok mu diye bakın üçgenlerde Bakın elimizde zaten bu üçgen var bir de büyük üçgen var Her ikisinde de ortak açı şurası değil mi? Evet E nokta karadığım üçüncü açı burada çift çizgiyse Nokta karadığım üçüncü açı burada da çift çizgidir Dolayısıyla sarı üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerliği kullanalım. Aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Noktanın karşısı 8 bölü noktanın karşısı 12 eşittir. Çift çizginin karşısı var burada 10 bölü çift çizginin da x artı 8 oldu. 4'e bölsen 4'e bölsen 2'ye 3 yaptı. Bir daha 2 ile sadeleştirsem 5 yaptı. 5 3 15 x artı 8 oldu ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 7 bulduk. Birinci soru 7 oldu geldik ikinci soruya. Bir araçı ortak ama 90'lar görünce ben dayanamam alfabeteye dalalım. Alfa 90 beta ise alfa 90 burası da beta oldu. Siz de alfabeteye dalın. Şu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Alfa betalı üçgen olduğu için benzer oldu. Dolayısıyla bunlar benzer. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Burada 90'ın karşısı var. Burada 90'ın karşısı yok. Şurayı bulabilir miyiz? Bak şurası 9, 12. Ne üçgeni 3, 4, 5'in katından dolayı 15 burada. Şimdi artık BD'yi, MD MD'yi bulabiliriz. Burada 90'ın karşısı 10 mu var? Evet. Burada 90'ın karşısında ne var? 15 eşittir. Alfa'nın karşısından şurayı bulabiliriz ama beta'nın karşısını bulsak daha iyi olur. Beta'nın karşısı y bölü, beta'nın karşısı 12 diyeceğiz. 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3, 3'e böl, 3'e böl, 4, 4 kere 2, 8 yaptı. Y. Y'yi 8 bulduysak e, x artı 8 de 15'e eşit ya x'i de böylelikle 7 olarak buluruz. Evet örnek 2, 7 çıktı. Geldik örnek 3'e. Ne demiş burada? Üçgenler verilmiş. şekilde aynı renkli uzunluklar birbirine dik olduğuna göre. Yani birbirine dik aynı renkli uzunluklar. Arkadaşlar kırmızılar birbirine dik. Maviler de birbirine dik. Ee, başka siyahlar zaten kesmiyor. E, 90'lar ama da çüşüyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Sonra tamamı 90 olduğundan alfa. Tamamı 90 olduğundan beta. Beta 90 ise alfa dediğimizde bu iki üçgen oldu? Alfa betalı üçgen oldu. Dolayısıyla bunlar benzer oldu. E burada 90'ın karşısı 12 bölü 90'ın karşısı 9 eşittir. Alfa'nın karşısı 8 bölü bak bu üçgenden başlamıştık o yüzden alfa'nın karşısı 8 yazıp alfa'nın karşısı x diyeceğiz. 3'e bölsen 3'e bölsen 3 4 4 ile de 8 sadeleşse 2 kaldı. 3 kere 2 6. x'i böylelikle 6 olarak buluruz örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Birer açıları eşit verilen üçgenler var. İşte şu üçgen ile şuradaki üçgende birer açı eşit verilmiş. Ama bu iki üçgen alırsam ortak açı yok. Ama şu üçgenle büyük üçgene baktığımda ortak açı var mı? Var. E nokta karaladığım üçüncü açı çift ise büyük üçgende nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. Bak burası değil. Büyük üçgende çift çizgidir. Dikkat. Yani burası çift çizgidir. E benzerliği bulduk. Başlayalım benzerliğe. Küçük üçgende noktanın karşısı 4 bölü, noktanın karşısı 6 büyük üçgende. Çift çizginin karşısı küçük üçgende 6 bölü, çift çizginin karşısı hop x artı 4. Sadeleştirsek 2'ye 3, 2 ile 6 bir daha sadeleştirsek 3, 3 kere 3, 9, x artı 4 eşit oldu. Ve x'i böylelikle 5 olarak bulduk örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Bunlar eşkenar üçgen olarak verilmiş. 60, 60 bak burası da 60. Sonra bu da eşkenar üçgen vermiş. 60 60 bak burası da 60. Hmm. Şimdi bunun bir kenarı 9 verilmiş. 9 verilmiş. Şuradaki x deniyor. Beni iyi geldin Oza şuradaki üçgen kardeşim. X'e 9 var. Burada da 9'a 10 var. Bu üçgenlerde açılara bakalım. Buraya alfa dersen burası 60 x alfa mı oldu? Evet. E hocam tamam 60 olduğundan burası da alfa oldu. Dikkat alfa 60 üçüncü açı çift çizgiyken alfa 60 üçüncü açı çift çizgi oldu mu? Oldu. E, i̇ki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Bazen bizi kenarlar yönlendirecek arkadaşlar benzerlikte. Gördüğünüz üzere x var 9 var 9 var 10 var. Bu üçgenlerin kenarları olduğu için buraya yoğunlaştım. E, sonra açılara da dalayım dedim. Dalınca da kendiliğinden benzer çıktı zaten. E, burada 60'ın karşısı x bölü buradaki 60'ın karşısı 9 eşittir. Buradan başladık benzerliğe çift çizginin karşısı var. 9 bölü çift çizginin karşısı 10 oldu x'i böylelikle ne bulduk arkadaşım? 10 x e eşittir 81 olduğundan x'i de 81 bölü 10 ya da artık şıklarda hangisi varsa 8.1 şeklinde de yazabiliriz. Şıklarda da gerçi 8.1 varmış. Cevap 8.1. Geldik şu soruya. Hocam noktalı şu üçgenle noktalı bu üçgen. Hayır ikişer kenarları yok. Beni bunları ilgilendirmiyor. E noktalı elimizde bu üçgen var değil mi? Evet bir de noktalı öbür üçgene bakacağım. Noktalı öbür üçgene bakarken belki sen şuna bakabilirsin yanından. Ama bu sarıyla bunda da yine ortak kenar yok. Ama şu büyüğüne bakarsan noktalı üçgenlerde ortak açı şurası mı yaptı? Evet. Nokta karadığım üçüncü açı çift çizgiyken kırmızıda da nokta karadığım üçüncü açı çift çizgi olmak zorunda. 180'e tamamlayan açı. E o zaman sarıyla kırmızı benzer oldu. Noktanın karşısı 8 bölü. Noktanın karşısı 10 eşittir. E, Sarıda çift çizginin karşısı 10 artı x bölü. Sarıdan başlamıştık benzerliğe. O yüzden 10 artı x dedim çift çizginin karşısı. E kırmızıdaki çift çiziğinin karşısında 15 oldu. Hocam 2'ye bölsen 4, 2'ye bölsen 5 5'e bölsen 5'e bölsen 3 3 kere 4 12. 12 10 artı x'e eşitse x'i de böylelikle 2 olarak buluruz. Yani 6. soru böylelikle 2 çıktı. Ve bitirdik mi arkadaşlar? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dik üçgen benzerliklerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.